Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programıyla karşınızdayız. Bu hafta da e, teknoloji gündemini sizler için değerlendiriyoruz. Bu hafta gündemimiz biraz yoğun yalnız. E, en önemli gündemlerden bir tanesi Apple'ın yeni ürünleri. Evet Apple geçtiğimiz günlerde yeni ürünlerini tanıttı. Onun haricinde Xbox'la ilgili bazı olaylar bir var. var. Onlardan bahsedeceğiz. Bir de Amazon Prime, Prime meselemiz var. Türkiye'ye geldi. Onu da değerlendireceğiz. İlk olarak Apple'ın ürünleriyle başlayalım. Evet. Ee, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz arkadaşlar Apple bir online etkinlik düzenledi ve bu online etkinlikte Watch S Watch S6 yani serisi 6, Apple iPad 8. nesli geldi. geldi. Bir de Air bir yeni de Air geldi, yeni Air, Air geldi. Isim. Yani toplamda 4 tane ürün tanıtıldı ve bu ürünlerin Türkiye fiyatı da hemen belli oldu. E açıkçası ben iPad tarafındaki fiyatları uygun buldum. Ama hani aynı şeyi Watch için söyleyemeyeceğim çünkü hani uygun fiyatlı tanıtıldı şey, hani böyle seriye 6'yı alamayanlar alsın diye tanıtıldı. iPhone SE gibi ha, Watch SE çıktı. fiyata bakıyoruz 2600 mı 2700 lira mı ne bir etiketi var. Yani bayağı bir yüksek. ki baktığımız zaman da hani seriye 3 vardı biliyorsun satılan evet. hala. Hala satılıyor böyle 1800 lira galiba. Yani onunla satılıyor. kıyasladığımız zaman arada böyle aman aman bir fark Farkı yok. yok. S5 S6'daki aynı tasarım var ama mesela şey yok EKG özelliği yok S'de. Ayrıca 6 ile gelen bu kandaki oksijen oranını ölçme özelliği de yok. Yok. E bir yani farklı olarak ne var? Uyku takibi var. Başka da bir şey yok yani. Evet. Diğer özellikler S3 ile birebir aynı. Açıkçası yani ben olsam yani Apple Watch alacak olsam S ye yerine gider 1000 lira daha az veririm. Seri şu alalım. Seri şu yani. almak daha mantıklı. Daha mantıklı. Seri 6'da da tek önemli fark aslında 2 tane önemli fark var. Kandaki o. oksijen miktarını ölçüyor. Bir de Uyku değişik taktiri. renkler gelmiş. Hani renk seçenekleri koymuşlar. Onun dışında bir fark yok yani. Kan Apple klasik bu. Bir de Apple yani. Hani kandaki oksijen oranını ölçme daha önce bazı sörentalar çıkmıştı. Normalde 5'te de varmış. Seri 5'te, Seri 4'te de varmış. <gülüyor> Sadece yazılımsal bir değişiklikmiş ama Apple bunun için özel sensörler, mensörler geliştirmiş yine. Öyle anlattılar en azından. Ee, bu sensörlerle birlikte daha doğru bir şekilde ölçebilecekmiş. Hatta oradan pandemiye falan bağladılar işi. İşte kandaki oksijen oranıyla şöyle COVID-19 bir şeyler anlattılar. Evet. Ee, ama bana biraz böyle allayıp bullama geldi. Bildiğimiz yine normal. Tasarım pek çok akıllı saatte bulunan kandaki oksijen oranını ölçme özelliği ki e, şu anda abi senin konuda bulunan saatte Bunda yok ama bileklik bu. Gerçi bileklikte bileklikte yok ama mesela e, Huawei Watch gt 2de var, 2A yani, var o ki onların fiyatı da var. hani baktığımız zaman 1500 lira falan yani 1500, çok, 1500. Aşağısında, seri çok aşağısında şimdi seriys altın çok aşağısında. Seriys altın 3700 lira. Yani dolayısıyla çok para yani. Anlamsız bir şey geldi evet. bana açıkçası. Evet. Ya bu sefer olmamış arkadaşlar hani geçtiğimiz sene de gerçi böyle aman aman bir şeyler oldu. Hani aynı o zaman da aynı şeydi ya. Yani. Bu sene de çok, ne, ne zaman bir yenilik olur? Bence şahsi görüşüm. Der ki ya biz saatte şeker ölçebiliyoruz artık. Ya da işte tansiyon ölçebiliyoruz. Bunlar gerçekten sağlık alanında özellikle tansiyon mesela evet. çok şeker önemli biraz bir zor olabilir. Ha, şeker evet kan, kan, kan alması gerekiyor. Işin, işte. O belki biraz zor ama tansiyon bir derece olabilir. Gerçi onda da hani basınç, basınç çok masınç önemli. Evet. E, ama belki bir şekilde yapabilirlerse eğer işte o büyük bir adım olur. Ama var zaten o özellik. Kandaki oksijeniz sen bugüne kadar vermemen ayıptı zaten. 1500 lirik 1500 liralık saatte veriyor adam sen 3, liralık. 3700 700 liralık saatte sanki böyle dünyayı yeniden keşfetmiş Ama işte, gibi şimdi şöyle Apple, şey Apple şu anda biliyorsun şirketin değeri 2 trilyon doları geçti hani iniyor çıkıyor borsa değerlerinden bahsediyorum 2 trilyon dolar civarında ve buru Tim Cook zamanında yapıldı. Tim Cook da şeyi iyi biliyor. Apple ekosisteminden para kazanmayı iyi biliyor ve hani yeni bir şey sunmuyor ürünlerinde Tim Cook'un dönemindeki bütün ürünlere bak yeni çok inanılmaz, Hiç, bir, yenilik evet. i̇nanılmaz bir, yenilik satıyor, bir yenilik yok ama bir yenilik Satıyor. Para kazanıyor. Bir şekilde adam ekmeğinin peşinde koşuyor. Ya Steve Jobs zamanında mesela Gerçekten yenilikler oluyordu. Ben Bu arada arkadaşlar küçük bir kuşumuz var. <gülüyor> küçük küçük bir bayağı bir papağanımız <gülüyor> Papağan var odada. Yani. Arada sesini duyacaksınız. Kusura bakmayın. O detayları gösterelim. Detayları gösterelim Oğuzan'ı koyalım oraya. Bizi arada ses veriyor. Güzel de bir kuşumuz bu. Bu arada ben de şeyden bahsetmek istiyorum. Ya iPad'lerden de bahsedelim. Ha, Onlar da çok beğenilmekte. onlarda yenilik gelmedi ama Yongasetleri tarafından güç olarak çok övdüler. Dediler ki işte 8. nesil iPad için işte 2 kat daha güçlü dediler normal bir Windows bilgisayardan. Tabi burada oyun bilgisayarlarından falan bahsetmiyorum. Normal iş için kullanılan bilgisayarlardan bahsediyorlar. Evet. Onlarınca bir Android tabletten 3 kat daha güçlü dediler evet. ve Chromebook'lardan da 8 kat daha hızlı, güçlü dediler. Ee, tabi bu rakamların ne kadar doğru olduğu, hangi cihazları baz aldıklarını bilmiyoruz yani. Ee, Onlar içinde biliyorsun A14 b12 yonga seti var, iPhone 12'lerde kullanacak olan. O da yeni iPad Air'da da geldi ve o yonga seti de ortaya çıkmış oldu. Yine o yonga seti için de çok efsane şeyler söylediler ee, etkinlikte. Yani günümüzdeki en böyle hızlı iş bilgisayarlarından iki kat daha hızlı falan dediler. Ya işte şimdi orada şu sıkıntı var. Yani hatta biz bunu seninle yazışmıştık akşam haberleri yazarken de. Şimdi EYR'e fiyatına bakıyorsun 5699'da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hadi Normal 8. nesil daha ucuz da 3.299 lira bildiğim kadarıyla. Ama arada bayağı fark var. Şimdi arada fark var. Eyvallah taşınmış sıkıntı şu. Tablet dediğimiz zaman tabletin bize sunabileceği şeyler tamam bilgisayardan 10 kat hızlı olsun bilmem neden 5 e kat, kat hızlı, şey hızlı olsun ama tabletin yapabileceği... sistemi tarafında baktığımız evet. zaman farklar mevcut. Belli evet. sınırlamalar var. Ha, yaparsınız bizim sektörde bir sürü arkadaş var. E, iPad ile videoda montajda yapıyor bilmem ne yapıyor. Yapılır yapılmaz değil. Ama o sınırlamalar mesela beni çok zorlar. Ona vereceğim para 5600 oraya vereceğimi. 2000'lerde bir düzgün bir dizüstü bilgisayar almak tamamen işte biraz kafa meselesi bana olsun, biraz yani. daha mantıklı geliyor hani, ekosisteme alışmakla ilgili bir durum aslında değişiyor. E, dediğimiz gibi ama işte bizim gibi productivity yani üretkenlik üzerine çalışmalar yapıyorsan bizim için çok mantıklı değil ama hani bir şey izleyeceğim bir tane mail atacağım Facebook'tan Ahmet'i durteceğim dayımın bir fotoğrafını paylaşacağım dediğin zaman ya bu da çok hani Allah. iş bilgisayarı diyoruz ya işte adam mesela ne yapıyor rapor yazıyor işte mail atıyor mail alıyor mail daha basit kontrol ediyor. için yani daha basit işler için ee, ama kalkıp da işte video montajlayacak işte photoshop ya da yapıyor yapar ama, ama sınırlı, bir şekilde, ya, sınırlı yapıyor. bir şekilde yapıyor yoksa yapmıyor değil bu arada yani bir de bilgisayarda bunları daha kolay daha basit ve daha erişilebilir Zilini bir şekilde yapıyorsun. yapabiliyoruz yani evet. Apple bildiğimiz gibi arkadaşlar ama fiyat şey. bana uygun geldi yani 5700 lira açıkçası hani ben daha yüksek bir etiket bekliyordum Apple'dan çünkü i̇şte yurtdış fiyatına bakıyorum <gülüyor> hani 500 küsür dolardı Hani biliyorsun genelde biz onu 10'la, 11'le, 12'le falan çarpıyoruz. Evet. Hatta yani 15'e çıkıyor bazı Evet. Biraz böyle altında kaldı. O da herhalde şeyden ötürü oluyor. Bu tabletlerde falan, telefonlarda anlam birçok vergi yok. İşte özel iletişim ee, vergesi olsun. Sim kart olmadığı TRT için. Tere merete payı onlar Sim kart olmayanlar versiyonu evet. için konuşuyorum. Oh. Şimdi Xbox fiyatları açıklandı arkadaşlar. Biz de haberini yaptık. Hatta sitemizde haberi de vardı. Ama daha sonra o fiyatları kaldırdılar. 7.499 Series X için... Ee, Series S için de 4599 galiba. Evet 4600 TL'de onun için dediler. Şimdi bazı arkadaşlar, izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Xbox One X'de de benzer bir olay yaşanmıştı. Önce fiyatı duyurmuştu Microsoft, Türkiye daha sonra bu fiyatı çekmişlerdi. Herkes dedi ya daha yüksek fiyat. Sonra bir baktık daha düşük fiyattan duymuşlar. Hatta 100 lira mı 200 lira mı daha düşük bir fiyat yazmışlardı. Bence şu, şu nedenle çektiler. PlayStation bir etkinlik düzenleyecek. Biz bu etkinlikten önce niye bu fiyatı yayınladık diye sordular kendi kendilerine. Dediler ki ya etkinlikten sonra yayınlayalım. Hatta belki bu videoyu biz şimdi çarşamba günü, günü çekiyoruz. çekiyoruz. Cumartesi günü yayına gelecek. Belki cumartesi gününe kadar Microsoft tekrardan fiyatlarını açıklayacaktır. Çünkü çarşamba yani bu akşam PlayStation etkinliği de var. Belki PlayStation 5 fiyatı da. Peki sen düşer mi diyorsun fiyat? Bence abi şöyle bir durum var. PlayStation 5 fiyatına bakacaklar ki ben PlayStation 5 fiyatında arkadaşlar 7999 lira diye bekliyorum. Benim şahsi görüşüm bu. Ee, PlayStation 5 eğer 7999 lira diye çıkarsa ben bu şekilde bekliyorum. Ee, bence Xbox aynı şekilde verecek fiyatlarını yine. Hani arada yani. da bir 500 lira bir fark olacak aynen daha ucuz. Peki daha yüksek atıyorum daha düşük çıkarsa ne olacak sence? 7.999'dan Sen mı? Düşük mesela 7.000 lira o zaman indirecekler mi fiyatı? Çünkü zaten hani PlayStation Türkiye'de daha güçlü. Bunu onlar da biliyor. Ee, dolayısıyla daha düşük bir fiyattan çıkabilir. Bu arada bir ilginç bir şey vardı geçen gün. Instagram'da onu da anlatayım. Adamın bir şey yazmış. Bulgaristan'da işte şu kadar euro. Hesaplamış onu. Xbox'ın fiyatını. 3.800 lira hemine denk geliyor. 200 lira demiş gidiş geliş otobüs parası. Bizim varsa tabii. Bizim varsa tabii canım, giderim iki tane alırım, gelirim. Birini Ertesi satarım, <gülüyor> bir tane satarım. <gülüyor> biz bunu söylemiştik. Bedavaya gelmişiz. Biliyorsunuz biz bunu yıl, e, birkaç yani birkaç ay önceki videoda söylemiştik. Yani yurt o zaman tabii pandemi falan yoktu da hani yurt dışına çıkıp alsanız daha mantıklı olacak gibi bir fiyat şeyini düşünmüştük çünkü. Aa öyle zaten ya yani yani şu anki şu fiyatlarla. Biri şimdi. E, konsol gibi cihazlarda şey yok biliyorsun vergi yok bir şey yok çantana koy getir yani hani Aynen, onlarda bir tane şey getirir sen de kimse sana hani niye getiriyorsun demez bir tane getirebiliyorsun zaten onu kimse demiyor yani en kötü kutusunu yani. atarsın Barsın yani, yani. Evet. dersin ki yani oradaydı evimdeki aletim getiriyorum dersin bir de bunlar da biliyorsunuz arkadaşlar eskiden bölge sınırlaması oluyordu işte atıyorum Avrupa'daki bir oyun Türkiye'de çalışmıyordu işte Dubai'den geliyordu bir sürü bir olaylar vardı Pal, NTSC falan filan e, şimdi öyle bir şey de yok bölge kilidi diye bir olay da yok Zaten email, e-mail gibi bir numara da yok telefonlardaki gibi. Dışarıdan getirip oynat e, gayet de makul oluyor ki benim görüşüm şu yönde. Türkiye'deki çoğu konsol zaten çoğu kişinin evindeki konsol dışarıdan gelme. Ben buna inanıyorum. Çünkü baktığım zaman acayip bir konsol popülasyonu var. Neredeyse hani böyle 5 evden birinde bir konsol var. Ama satış rakamları öyle değil. Satış rakamı açıklıyorlar 10 bin sattık. Bunlar nereden geliyor o zaman? Yani 10 bin... Sadece benim oturduğum bölgede vardır belki PlayStation. Oyunlarda da aynı şey söz konusu. Şimdi oyunlarda dışarıdan biliyorsun abi geliyor. Onlar bakıyorsun şimdi işte teknoloji mağazalarında orijinal sattıkları için adamlar satıyor işte 469 liraya. Bir bakıyorsun internette adam aynı oyunu satıyor 300 liraya. Nereden geliyor bu oyun? Dışarıdan kaçak geliyor. Onu bir şekilde herkes de onu alıyor zaten. Sonra Türkiye'de oyun satılmıyor. Türkiye'de aslında oyun satılıyor. Ama oyunlar nereden geliyorsa artık bize bir oradan satılmış satınıyor. gibi. Algılanıyor. O zaman bekleyeceğiz bakalım sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Önemli bir konu da Amazon Prime Türkiye'ye geldi. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim Amazon Prime deyince aklınıza Prime video gelmesin. Prime video zaten kullanılıyor Türkiye'de. Ama Amazon Prime hizmeti belli bir abonelik karşılığında özellikle Amerika'da çok yaygın kullanılan bir hizmet. Size işte belli ayıcekler tanıyor. İşte 24 saatte kargo yapma. işte ne bileyim belli fırsatlara önceden e, ulaşma falan gibi bazı özellikleri var. Prime Gaming'i kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikler size otomatik olarak sunuluyor. Artık o da Türkiye'ye resmi olarak geldi. Ve aylık 7.99 TL'ye hem Netflix rakibi Prime Video'ya abone olabiliyorsunuz. Hem de diğer fırsatlardan da faydalanabiliyorsunuz. Fiyat çok uygun bu arada. Evet aynı fikirdeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Amazon Prime Video'da özellikle ki ya diğer özellikler açıkçası çoktu. Böyle ben araştırdım onları. Aman aman bir şey değil. Zaten Amazon'dan bir ürün aldığınız zaman ertesi gün genelde ulaşmış oluyor. Eğer satıcısı Amazon'sa. Ee, onun haricinde diğerleri de ücretsiz oyunlarda bazı size hani şeyler veriyor. Avantajlar falan veriyor. Ama baktığımız zaman video tarafında yani Prime Video'da fiyat gerçekten çok uygun. Özellikle yurt dışı ile kıyasladığımızda arkadaşlar 1 dolara falan geliyor. Ki e, imkansız bir şekilde yani Amerika'da bu fiyatlara bu Çünkü Avrupa'da 5 Euro'ydu. Yani Türkiye'de kullananlar daha önce 5 Euro'ya kullanıyordu. Ama Türkçe falan da vardı altyazı. Bir kısmında hepsinde evet. değil ama e, şimdi herhalde tamamen tamamen Türkçe'ye çevirdiler. Türkçe, evet, Türkçe altyazı var çoğu şeyinde, içeriğinde. Dün ben biraz baktım da var olmayan birkaç tane içerikte mevcut. Ha Netflix'te de mesela birkaç içerikte ne Türkçe altyazı var ne Türkçe dublaj var yani onlar var. E, Amazon Prime'de şöyle bir şey var arkadaşlar. İçerik ağı Netflix kadar hmm. geniş değil. Ama kalite olarak baktığınızda Netflix'ten hani daha kaliteli içerikler olduğunu görüyoruz. Ki Netflix özellikle son zamanlarda çok eleştiriyor. Her eline kamera alan Netflix hmm, evet, için bir evet. içerik çekiyor diye ki gerçekten bazen hani filmlerine, dizilerine baktığımızda yani işte ilk yerli film dediler trende geçen bir filmi dayadılar evet. bitti yani. <gülüyor> o yüzden, bir yüzden daha geliyor bu arada yeni bir yerli <gülüyor> o, film o, daha. Otobüste mi Yok o böyle Beyoğlu'nun arka geçen bir hikaye galiba <gülüyor> fotoğraflarını öyle anladım ben. Ama Türkiye'ye gelmesi iyi rekabet iyidir. Yani Netflix'in yanına şey gelsin, ya, Disney değil, Plus hani gelsin, başkaları da gelsin. Ulu TV falan filan vardı da onlar şimdi Netflix'e rekabet edecek seviyelerde değil. değillerdi. Evet. Ee, evet. Disney Plus'ı ben özellikle bekliyorum ama bu Marvel dizileri çıktıktan sonra gelir muhtemelen. Şu anda zaten çok öyle aman aman bir içerik seviyesi yok. Zaten abone seviyesi evet. de beklenilen düzenlediği. Muhtemelen Marvel'ın sinematik evreniyle ilişkili olan diziler çıktıktan sonra o da bir patlama yapacaktır. Onu da merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere demeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.